Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz. Sizlere her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet 7'den 77'ye herkes ekran başına bay bayan ayırt sizin diyoruz. Hem de öyle bir yaklaşın, öyle bir sesi açın ki belki de hayatımız içerisinde, özel yaşantımız içerisinde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 İşte burada çok evet. doğru söylediniz. E, çünkü hemen hemen hepimizin mutlak surette e, ikili ilişkilerinde, evliliğimizde ya da ne bileyim işte e, flört dönemindeyken bile bir takım problemleri, sıkıntıları oluyor. Olayım. Olmuyor diye yalan söylüyordur. Hı -hı. Ki işte dertleşmek istediğimizde de az önce söylediğiniz gibi belki de utandığımız için. Belki de neden ben bunları yaşıyorum bunu arkadaşım bilmesin dediğimiz için dertleşemiyoruz da işin uzmanına gitmezsek tabii, eğer. Tabii, tabii. Anlatamıyoruz içimizde kalıyor ve problemlerde çığ gibi büyüyor değil mi hocam? Tabii. Şimdi kişi arkadaşına dertleşmekle veya sorunu anlatmakla profesyonel uzmak, uzmanı anlatmanın yeri ve farkı çok farklı. Yani e, nedir arkadaşınıza bir sorunu anlattığınızda eğer bu ilişki ve özel bir problemse yani psikolojik bir sorunsa arkadaşının sorunu unutmanızı ve üstünü örtmenizi ister. Evet ama profesyonel uzman yeri vakti ve saatinde onu e, radyasyonlu bir konu olduğu için yani e, etrafa zehir saçabilir ilgili ilgisiz yerlere yayılabilir bilinmesini istemeyebiliriz. O çok e, hassas ve mahrem bir konu olur mesela sevgilinizde olur, eşinizle ilgili bir sorun olur. Ama bu arkadaşça çözebileceğiniz bir sorun değildir. Yani mesela eve geç kaldığımda eşim beni güler yüzle karşılamıyor. Ne yapayım? O der ki ben şöyle yapıyorum şöyle dedim hediye ile e, mesela çok afedersiniz. lan oğlum böyle olmaz bir çiçekle götür der arkadaşın güler götürürsün. Ama Başka derin konularda işte cinsel isteksizlik, sevgisini gösterememe, ego güç savaşları gibi, birçok depresif ruh hali gibi, melankolik ruh hali gibi bir kişiyle baş etme daha fazla uzmanlık ve profesyonel bir bakış, görüş, düşünce ve davranış sergilemeyi gerektirir. Yani kısaca herkesin yeri ayrı. Evet. Asıl ki çorbacının yeri ayrı, kebapçının yeri ayrı. Bu şekilde. Sizler evet. gibi sunucuların yeri ayrı değil mi? Profesyonel <gülüyor> böyle hocam. güzel bir e, televizyonun yeri ayrı. Normal e, kişinin amatör kamerasıyla Allah aşkına buradaki kameralar bir. E, amatör kameranın yeri ayrı, bu kameraların yeri ayrı, bu stüdyonun yeri ayrı. Kesinlikle haklısınız hocam. İşte o yüzden mutlak surette işin uzmanıyla, evet. bileniyle bunu evet. paylaşmanın çok daha doğru olduğunu bizler de biliyoruz. Evet. İşte o zaman ne sıkılırız, ne utanırız, ne de çözümsüzlükler üzerine çözümsüzlük üretmiş oluruz. Çözüme odaklı Tabii. ilerleriz. Hadi o zaman başlayalım mı hocam? Flört dönemindeki, flörtten başlayalım. Başlayalım. Flört dönemindeki zorluklar. Nelerdir? Flört dönemindeki en önemli zorluk kişinin kendini keşfetmeden başka bir kişiyle entegre olmaya çalışmasıdır. Çünkü kendi kaprislerini, kendi güçlü yönlerini, güçsüz yönlerini, stresini, öfkesini, takıntısını, depresyonunu çözmeden başka bir kişi bana iyi gelir diye onu bir ilaç, bir şurup yerine kullanmak son derece sakıncalı. İkincisi de Tabii ki bu noktada eğer bir güçlük yaşıyorsa kendi hayatını devam ettiremedi. Mesela aşırı kompleksleri varsa, kaprisli ise, işte temizlik takıntısı varsa, aşırı böyle bir buluşma yerine bir kişi gelmediği zaman düşmanca tavırlar sergiliyorsa, düşünsenize esnek bir kişiliği yoksa flörte başlamamalı. Aha. Profesyonel yardım alıp. Terapiler gördükten sonra flört edebilirim, ben yeni bir ilişkiye hazırım demeli. İkincisi de kişinin kendisini gizlemesidir. Aslında olduğu gibi değil de olmak istediği kişiyi karşı tarafa yansıtır veya o statüyü veya özellikleri taşıyan kişiyle ilişki yaşayayım. Bir işte film yıldızı olur, bir işte çalışan bir bayan olur, bir üniversite mezunu kişi olur ben de üniversite mezunu gibi olayım ben de onun gibi mutlu olayım ben de onun gibi zengin olayım diye ilişkiye başlarsa ve kendisi ilişkiye başladıktan karşı taraf kendisine aşık olduktan sonra fabrika ayarlarına döndüğünde karşı tarafta bunu sezdiğinde veya yaşadığında ne olacak o zaman aldatılmış gibi hissedecek Evet. değil mi şeffaf değil olmak istediği kişi gibi değil de olduğu kişi gibi başlayacak varmak istediği noktayı da gösterebilir. Evet. Evet. İşte burada e, kişilik ve dürüstlük ortaya çıkıyor evet. değil mi? Tabii. Öyleyse bir ilişkiye başlamadan önce mutlak surette neysek oyuz. Yani dürüstçe hareket etmeliyiz. Tabii. Bizi o halimizde kabul edecekse Tabii. o halimizde kabul göreceksek Kesinlikle. o çok daha güzel daha samimi bir ilişki olmaz mı hocam? Kesinlikle öyle olur. Orada çok güçlü bir tüyo vereyim ben sizlere. Hem de bu mesleki olarak bu tür programlara katılmak birçok kıymetli uzman var. Gerek kendi programıma gerek sizin programınıza davet etmiş olayım bu arada. Bir şey daha müjdeleyeyim mi? Hadi Onu müjdeleyin hocam. 2018 yılında yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programında tüm psikologları, pedagogları ve terapistleri ve yaşam koçlarını ve birçok mesleğinde başarılı iş adamını konuk alacağım. Harika. Aynı zamanda da daha güçlü bir şey söyleyeyim. Gerek bireysel olsun, gerek uzmanlar olsun, bazı toplumsal bu tür olaylara, aşk, evlilik, ilişki, mutsuzluk, işte daha çok beklentilerimize cevap verecek bir hayatı teleskobik ve mikroskobik inceleyebilmek için içgörü programımız var. Ona da oh sizi de şimdiden şah. davet etmiş olayım. Harika. Yani hem sizin programınıza, işkolik programına katılmaya... Hem de içgörü programına konuklarımı almaya, hem de yeni bir yaşama başlayan, yeni bir işe ve kariyere başlayan değerli insanlarımızı, uzmanlarımızı, profesyonelleri konuk alacağız. İşte tam bu noktada neden mesleğimde veya hayatımda başarılıyım, bunun tüyosunu vereyim veya başarılı olmak isteyenler ne yapmalı? Ne yapmalı? Gerek özel hayatta, gerek iş hayatında, gerek profesyonel yaşamda, gerek akraba... Hemşehrilerin arasında kabul görmenin birinci yolu kişinin kendisini sevdirme, sevdirmeye çalışmaması. Ne yapması gerekiyor? Sevdirmeye çalışmayacağız. Kabul ettirmeye çalışmayacağız. Kabul edilebilir, sevilebilir olacağız ve bir prezentasyon, sunum yapacağız. Yani ne yapacağız? Sevilebilir olacağız. Kabul edilebilir, işte e, düşünceye, mentaliteye, Prensiplere sevilebilir, hoşgörülebilir, düşünce, e, duygu ve davranışı sergiliyor olacağız. Biz defilemizi yapalım, sunumumuzu yapalım. Hayatın her yerinde, iş yaşamında, özel yaşamda kendimizi gösterelim. Bizi seven sever, sevmeyen de başkasını sever. <gülüyor> değil mi? <gülüyor> i̇şte hocam bunu ben alkışlıyorum. Olay bu yani. Seven sever, sevmeyen de başkasını sever. <gülüyor> başkasını sever. Kaldı ki biz az önce dediğim, dediğim gibi yani fabrika ayarlarımızda gözükmezsek kişileri aldatıp veya başka tekniklerle kendimizi beğendirir, sevdiririz ama bir trafikteki bizim trafik canavarı halimizi veya öfkeli veya <gülüyor> ilişkide diktatörlüğümüzü görürse o zaman der ki ben yanlış kişiyi sevmişim. O zaman kendisini ...ciddi anlamda suçlamaya ve hançerlemeye başlar. Bu sözlerle, işte vurarak, şiddet uygulayarak... ...çünkü kandırılan bir kişi her şey yapabilir. Yapabilir değil tabii, mi? Tabii. evet. O yüzden demek ki kişi kendine ile barışık olacak. Özgüvenli olacak. Nasıl bir eş, partner, iş arkadaşı aradığını bilecek. Nasıl bir kişi arıyorsa zaten kendi de o yolda yürüdüğünde onu sevenler ışığa koşan kelebekler gibi o kişiye müracaat edecekler. Onunla tanışmaya çalışacaklar. Ona çıkma teklif edecekler. Değil evet. mi? Evet. Yani o yüzden böyle güzel hazineleri olan kişilerin başkası gibi olmaya çalışması, başkası gibi göstermeye çalışmasına İhtiyacımız yok. Bizim parmak izlerimizden belli. Bizi yüce Rabbim eşsiz yaratmış. O zaman eşsiz güzelliklerini sergiler, karakterini, kişiliğini koy. Zaten seni arayan yüzlerce kişi var. O zaman seçmeyen. Evet, doğru. Çok doğru. Ama tüm bunlara rağmen, Hı. hadi kişi e, kendi karakterini kabul etmiyor. Hı. Ya da egosu çok yüksek. Sadece diyor ki ben kendime aşığım.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 Benim amacım ne? Ben niye öfkeleniyorum? Ben niye endişe ediyorum? Ben bu kıza niye bağırıyorum diye düşünmelim. Evet. Evet peki biraz önce söylediğinizin üzerine hocam erkek ya da kadın sürekli partnerini sizin dediğiniz gibi harika adamsın, çok iyisin, çok başarılısın, şöylesin, böylesin. Halbuki standart evet. ya da ortalarda belki de ortanın altında. Karşı taraf kendini inandırdı buna. Birdenbire değişti. Kendini bambaşka bir yerde görmeye başladı. Yani aşırı uçmaya mı kalktı? Uçmaya kalktı. Affedersiniz bir tarafları mı kalktı? Kalktı. Ne olacak? Şimdi orada e, dozajı ve coşkuyu ve motivasyonu yavaş yavaş vermek lazım. Çok soğukta kalmış bir kişiye birden sıcak hava üflerseniz... Ölmesi hani ne şehit ne gazı pisi pisine gitti Niyazi gibi olur yani anlatabilir Burada mi? ismi değiştiriyor arası. Evet. Evet. evet. Ee, burada yine hata ve kişilik bozukluğu ortaya Değil çıktı mı? ama işte ikili ilişkilerde çok önemli bir konu daha var. Buyurun. İhanet aldatma aldatılma. Evet. Aldatılan taraf bunu nasıl hazmedecek? Aldatan taraf neden aldatır? Tamam. Şimdi genellikle ciddi bir duygusal boşluklarda, kişilik bozukluklarında, depresyonda, özgüvenini yitirmede veya kendini yaşlı hisseden, beğenilmediğini düşünen veya hala ben genç miyim, hala bir kızı tavlayabiliyor muyum diyen... Erkekler genellikle aldatıyorlar günümüzde. Bir de sanal aldatmayı erkekler aldatma kabul etmedikleri için e, Face'ten bir kalp göndermeyi veya bir öpücük atmayı hani okul veya belki iş arkadaşlarında bazı sınırlar genişletilebilir ama hiç tanımadığı kişilere mesajlar atarak onu affedersiniz tavlamaya veya elde etmeye veya ondan övgü almaya çalışıyor. İnanın sizi hiç tanımayan bir kişi böyle bir hamle yapıyorsa bilin ki sizi basamak olarak kullanacaktır. Ne aldatın ne aldatılın veya ne diğer tarafın aldatmasına müsaade edin. İşte kişinin partneri karşı taraftaki kişiye gerekli özgüveni, motivasyonu yeterince beğeni vermiyorsa veya fazla dozajda hormonlu, motivasyon veriyorsa o tip durumda da aldatma olur. O yüzden e, kadınlar erkeklerin psikolojisini erkekler de özellikle kadınların psikolojisi kitaplarını e, okumalı profesyonel yardım almalılar. Yoksa kazma gibi affedersin davranışlarla kadınların gönlünü alamazsınız. Beylere buradan sesleniyorum. Yani e, baya bir emek harcamanız gerekiyor. Mesela bayan e, şununla ilgili bu bardakla, bu ile ilgili konuşmak isterse bunu konuşun. E, gerekirse 15-20 dakika dinleyin. Ama bayanlar da bir erkek bununla ilgili 2 saat konuşamaz deyip biraz kısa ve öz tutmalı. Özellikle bayanlar aldatılıyor günümüzde ve işin kötü tarafı da. Çok büyük ciddi içe kapanma oluyor, intiharlar oluyor, depresyona girme oluyor. Halbuki aldatılıyorsanız bunu yüzde yüz kendinizden bilmeniz son derece yanlış. Karşı tarafa saldırmak yerine çok güçlü sorularla ve... E, güçlü hamlelerle nedenlerini öğrenmeniz gerekiyor. Tabii ki devam ettirip ettirmemek veya ilişkiyi bitirmek de doğrudur. Devam ettirmek de doğrudur. Sizin bir takım hatalarınız varsa kendinizi sorgulayıp barışarak evet ben seni ihmal ettim ama senin de bana bir açıklamam vardır deyip çok detaya girmemek lazım. Eğer ilişkiyi kurtarmak istiyorsa. Anlatabildim evet. mi? Evet. Ve e, al tamların aldatılanların durumunu konuşarak bu tür tuzaklara karşı futboldaki gibi çalışılmış hareketler geliştirmek lazım. Yani bir macera için, bir affedersin kıçını kaldırmak, bir beğenilme duygusu için aldatmaya gerek yok. Kişi az önce de dedim, ilişkiye başlamadan terapotik bir sürecinden geçerse kendisiyle barışık olan kişi aldatmaz. Anlatabildim <gülüyor> mi? Aşağılık kompleksi olan ya da kişiliği tam oturmamış olan... Hı. E, kişiler hem çok yalan söyleyip hem de aldatmaya meyilli kişilerdir değil mi? Evet doğru. Daha doğrusu Tabii. kişiliksiz kişilerdir değil mi? Yani kişilik bozukluğu var diyoruz bizde. O bir takım kişilik yapılanması gerekiyor. Kişiliği tam oturmamış. E, baylardan veya bayanlardan gelebilecek sensörleri açık olmalı. Mesafeleri iyi koruması gerekiyor. Ve eğer e, ilişkide bir gece belli bir saatten sonra yazışmayı mesela bir taraf aldatma kabul ediyorsa Diğer tarafta ona uyması gerekiyor Çünkü onu inciten bir şey yaparak karşı tarafı yaraladığın bir kişinin nasıl eşi veya partneri ya da sevgilisi olacaksın O yüzden cezalandırmaları çok iyi hesaplamak gerekiyor Bir de affedici davranmak gerekiyor tabii ki yani affedici nedir? Belki ilişkiyi devam ettirmek veya birçok emeği olan kişi ikinci bir şansı veriyor, verebiliyor. Birinci şansı verenler de var ama genellikle üçüncü şansı veren görmedim. Devam ettirse bile kalpte bitmişse bir kişiye verilebilecek en büyük ceza odur. Her aldatma sevgide birçok yıkılmaya ya tamamen bitirebilir ya da ikinci de bitirebilir ama üçüncü şansı hiç yok. Mümkünse hiç sevimli değil. Yani ben bir terapist olarak bile o seanslarda ne kadar üzüldüğümü, ne kadar bunu aldığımı, ne kadar sevimsiz olduğunu görüyorum. Bir insan kendisine aldatılmak istemiyorsa aldatmamalı. Asla. Evet. Yani öyle bir durumda bir e, ambulansa koyup bir sakinleştirici için acile mi yatırtacak, bir terapiste mi koşacak, sevgilisinin kucağına mı koşacak, arkadaşlarından mı yardım isteyecek? Çünkü madde bağımlısı gibi bazıları ilişki bağımlısı veya cinsel bağımlılık veya aldatma bağımlılığı geliştirebiliyor ve onu bir mataf gibi görebiliyor. Kesinlikle öyle. Benim çok iyi bir sloganım var. Bir kadını elde eden bütün dünyadaki kadınları elde etmiş saydığından e, sayabilir ve başkalarını elde etmeye veya başkalarıyla aldatmaya ihtiyacı yok. Bir kere o akademiden mezun oldun. Sema Hanım'ın mesela kalbini alan e, kazanan kişi tamam daha başka diğer hem kalbini kazanmaya gerek yok bırak onu da başka erkekler e, kazansın sevsin. Anlatabildim Yani evet. koleksiyon yapar gibi e, bugün bir sevgiliyle, ertesi gün başka bir sevgiliyle, feyiste başka biriyle. Yani bu insanlık değil bir defa. Kompleks, kişiliksizlik, kişilik bozukluğu. Evet ciddi bozukluğu, bir sorun. Ciddi e, terapi bir sorun. görmesi gereken bir durum. Mutlaka kendisine yapılmasını istemediğim bir kişi karşı tarafa nasıl yaparsın? Bu çok ciddi bir sıkıntı. Yani aldatan erkek geliyor bize affedilmek istiyor. E, bu kolay bir şey değil. Karşı tarafın iradesini elinden alamayız. Hani neden aldattığının analizini, sentezini ortaya koyarız. Eşin veya sevgilin affeder veya affetmez. Yani orada çok kritik bir nokta. Affeden bence kendine şans vermeli. Diğer tarafa değil. Kendine şans vermek istiyoruz, affetsin. Eğer bunu devamlı sofraya getiriyorsa, temcit pilavı gibi ısıtıyorsa... Hele terapi görmeden asla affetmesinler. Çünkü e, bir kere yapan ikinciyi de yapar o zaman. Şartlar yapar. değişmeyecek. değişmeyecek için. Evet. Ama affedecekse belli terapötik süreçlerden geçerek affedebilir diyorum. Yine e, özgür iradelerini seyircilerimizin ellerinden almıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için ama bu kıymetli bilgileri biraz daha detaylı bir şekilde alıp hayatımızın içerisine oturttuğumuzda uyguladığımızda çok daha başarılı ilişkiler ikili ilişkiler ve çok daha başarılı özgüveni yüksek toplum Tabii. bireyleri oluşacak değil mi? Kesinlikle. Ve aileler barışmamız. olacak, çocuklar olacak, ilişkiler olacak. Her e, evle, evden sevgiler, coşkular ve dünya barışı gelecek belki de. Evet. O yüzden mutlak surette işin uzmanından destek almamız gerekiyor diyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz katılımınız için, vermiş evet. olduğunuz kıymetli bilgiler için. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Sağ olun Çok hocam. teşekkür ederim. Evet sevgili psikoloji izleyicileri MyLife Aile, Evlilik ve Çift Danışmanlığı Merkezi'nden Doktor Sayın Ekrem Çulfa'yı ağırladık. Hoşça kalın.